Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar 2022 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili kovalar bu yıl sizin için çok önemli satürn burcunuzdaki seyrini devam ettiriyor kariyerinizle ilgili ailenizle ilgili önemli değişimlerin olabileceği hayatınızda kadersel dönüşümler yaşayabileceğiniz çok güçlü bir yıla başlıyoruz Evet bu yıl tutulmalar boğa ve akrep burcunda olacak Ay düğümlerimizde Boğa ve Akrep Burcu'nda sabit burçlarda olacak yıl genelinde ve sizin için de çok önemli ev alanları yani 4. ve 10. evleriniz etkileniyor bu tutulmalardan. Doğal olarak geleceğinizle ilgili alanlarda hayatınızın bundan sonraki seyrini etkileyebilecek önemli kararlar vermeniz, bazı kadersel etkiler altında kalmanız mümkün görünüyor. Kuzey düğümünüz 4. evde. Güney düğüm 10. evde. Ee, Nisan-Mayıs tutulma dönemimiz ve yıl sonunda Ekim-Kasım tutulma dönemimiz. Bu aylar çok belirgin etkileri hissedebilirsiniz. Bunun yanıza Ağustos da sizin için çok e, önemli bir ay. Şubat ayı yılın daha olumlu daha keyifli aylarından birisi bunu söyleyebilirim Şubat ayında birçok gezegenin size destek olduğunu hissedebilirsiniz hedefleriniz var Tabii ki Satürn geçtiğimiz yıl Jüpiter'le birlikte Belki hayatınızda yeni yapılar kurdu Yeni çalışmalar, projeler içerisindeydiniz. Zaman zaman kısıtlandınız, engellendiniz ama yıl genelinde çalıştınız. Bu yıl bunların devamı niteliğinde. Belki yaptığınız çalışmaların artık karşılıklarını alacaksınız. Bazı sonuçlarla karşılaşacaksınız. Özellikle evlenmek, yuva kurmak, aile olmak gibi konularda hedefleriniz olabilir. Gökyüzü bu anlamda sizi destekliyor aslında. Genç kovalar kendi evlerine taşınabilir evlenmeye karar verebilirler daha olgun yaştaki kovalar Belki ev sahibi olacaklar mülk sahibi olacaklar bu anlamda hedefleriniz var Aile üyeleriniz ve ebeveynlerinizle ilgili konular ve bun onlarla ilgili dinamikler de önemli Tabii ki kariyerde bazı değişimleriniz olabilir uzun süredir çalıştığınız işten ayrılmak kendi işinizi kurmak gibi bir etki olabilir veya başka bir işe geçebilirsiniz. Yer değişiklikleri, taşınmalar olabilir. Bu yıl çok fazla taşınma ve yer değişikliği dinamikleri var aslında sizin için. Bazı sürprizler var hayatınızda. Özellikle bahar ayları Nisan-Mayıs dönemi Uranüs etkili tutulmayla beraber sürpriz bir belki mülkle ilgili gayrimenkul ile ilgili bir durum olacak çok istediğiniz hayal ettiğiniz eve kavuşmak gibi örneğin yer değişikliği taşınma imkanı olabilir şehir değişikliği hatta ülke değişikliği yani çok radikal hayatınızda dönüşümlerin olabileceği süreçler bir şirkette çalışıyorsunuz, birinin yanında çalışıyordunuz, buradan ayrılıp kendi işinizi kurabilirsiniz. Hatta home officete çalışmak gibi böyle hayatınızda gerçekten çok radikal dönüşümler olabilir. Çünkü boğa sizi daha çok ev ve aileye yöneltiyor bu yıl, kuzey düğüm yönünde tutulmalar daha çok biraz daha kendinize yönelmenizi güvenliğinizi önemsemenizi aileyi önemsemenizi evde daha fazla zaman geçirmenizi özellikle e, gündeme getiriyor Uranüs etkisi de Belki de planlamadığınız bazı sürpriz durumlar getirecek yani daha önceden planda olmayan e, sizin çok da hani kurgulamadığınız e, kadersel etkiler sizi bir anda bu oluşumlar içerisine dahil edebilir yani iş hayatınızda kariyerinizde belki beklemediğiniz dönüşümler olacak bu sizin tercihiniz olmayabilir ancak bunun hayatınızda başka kapılar açacağını hayatınızda belki işte özel hayatınız ev aile konularında yuva konularında sizi daha fazla destekleyeceğini ya da kendinizi bireysel olarak geliştirebilme fırsatlarını size daha fazla sunacağını söyleyebiliriz. Yılın başlarında Venüs retrosu ardından Merkür retrosu burcunuzda olacak. Bu nedenle Ocak sonları, Şubat ayının 10'una kadar olan dönem Biraz yavaşlayabiliriz ve geçtiğimiz yıl aylarda yaptıklarımızı şöyle bir gözden geçirebiliriz. Çok hızlı kararlar vermemek gerekiyor e, yılın e, ilk bir buçuk aylık döneminde. Ama o Şubat'tan sonra enerjinizi topluyorsunuz ve yaptığınız hazırlıklar adına daha net olabilir, daha hızlı adımlar atabilirsiniz. Ve e, geçtiğimiz yıl Burcunuzdaki Satürn'ün Uranüs'te daha fazla kavgası vardı. Bu yıl e, çok fazla kavgaları yok. Evet yine karşı açılar, kare açıdalar ama geçen yıl olduğu kadar çok yakın temasta olmayacaklar. Sadece yıl sonunda Ekim ayında bir satürn-uranüs karesi söz konusu. Bu yine sizde bazı düşüncelerinizde hayatınızdaki oluşumlar arasında gerilimler yaratabilir. Bazı stresler yaratabilir ama geçen yılla kıyasladığımızda daha iyi yönetebilirsiniz yılın genel etkilerini Üstelik tutulmalarda sabit burçlarda olduğu için hayat bu yıl sizi artık daha net bir şekilde yol almanız hayatınızda bazı kırılmaları daha rahat yapabilmeniz için de destekleyecek bir şekilde yolları açacak size ya da farkındalıklar verecek ertelediğiniz konuları hayata geçirmek için daha radikal davranışlarda bulunabileceksiniz Mars ikizler burcunda Ağustos ortalarından sonra ilerlemeye başlayınca Ekim sonuna kadar olan süreçte enerji anlamında da sizi çok destekleyecek bazı seyahatlere çıkma özellikle yurtdışı bağlantılı işleriniz ve girişimleriniz varsa bunlar bilişim sektörü internet üzerinde sosyal medya üzerinde aktiviteler olabilir Çünkü ikizler özellikle iletişimle ilgili bilgi trafiği ile ilgili alanları etkiler burcunuzdaki satürn ve güneşinizde de güzel bir açısı olacak Ağustos sonları ve Eylül ayı sizin için çok verimli olabilir bu iş ve girişimlerde ilgili alanlarda Ekim sonundan itibaren Mars gerilemeye başlayacak yılın son iki ayında Mars retrosu yaşayacağız e, buralarda bazı gecikmeler tıkanmalar olabilir ya da yavaşlamalar olabilir Bunu da özellikle belki yaptığınız girişimleri bir gözden geçirme fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz Kasım ve Aralık'ta bazı seyahat planlarınızda gecikmeler olabilir ya da e, işte her türlü teknoloji ile ilgili işlerinizde iletişimle ilgili eğitimle ilgili sosyal medya e ticaret tarzı işlerinizde ya da tamamen yurtdışı bağlantılı her türlü aktivitelerde bazı gecikmeler röterler olabilir e, buna karşı da biraz temkinli olmakta fayda var Ancak Eylül ve Ekim ayı burada e, çok verimli sizin adınıza enerjiniz artıyor özgüveniniz artıyor çok hızlı bir trafik olabilir seyahatler anlamında da çok hareketli bir dönem özellikle Ağustos'un sonları Eylül ayı ekimin ortalarına kadar olan dönem çok fazla seyahat yapmanız bir yerlere gitmeniz gelmeniz Bunlar iş içinde olabilir Tabii ki eğitimle de ilgili bu yıl genç kovalarımız destekleniyor eğitim konularında da başka bir şehirde okuma başka bir ülkede eğitim alma ve benzeri alanlarda veya online eğitimler tüm buralarda da daha özgüvenli olacaksınız daha girişken olacaksınız yapmak istediğiniz konularda bir yüksek lisansa başlamak da olabilir bu daha atak davranabileceğiniz verimli bir yıl sevgili kovalar Sevgili kovalar bu yılda Evet e, sorumluluklar gezegenimiz Satürn burcunuzda ancak bu demek değil ki yani bu çok olumsuz bir durum Evet Satürn e, çok rahat e, bir gezegen değil genel ki bizi çok çalıştırıyor e, hayatımızda kısıtlamalar getiriyor sorumlulukları arttırıyor ama bunlar sizi geliştiriyor üstelik Satürn kova burcun doğal yöneticisidir e, bu durumda güçlü oluyor güçlü olunca size siz sorumluluklarınıza sahip çıktığınız sürece daha fazla destek olacaktır otoritenizi arttıracak iş konularında başarınızı arttıracak ve hayatınıza sağlam temeller kurma konusunda farkındalığınızı arttıracak O nedenle bu sorgulayış içerisinde bu bakış açısı içerisinde olursanız bu yıl çok daha verimli olabilir sizin adınıza e, boşa e, emek harcadığınız konular varsa hayatınızda artık ilerlemesi mümkün olmayan konular bunlar kariyer konuları da olabilir e Belki sizin için çok doğru olmayan bir meslekte çabalıyorsunuz burada çok fazla ilerleme imkanınız yok veya bir ilişki içerisinde artık Hani sizi zorluyor kısıtlıyor sizi aşağı düşüren bir ilişki içerisindesiniz ama siz böyle bir çabalama içerisindesiniz buna da gerek yok yani satürn zayıf halkaları biraz hayatımızdan elememiz gerektiğini işaret ediyor. Zayıf halkaları eleyip daha güçlü ve sağlam yapılar kurmamız gerekiyor. İşte doğru bir ilişkiye karar vermek, kendimiz için doğru bir mesleğe adım atmak, bunun için altyapımız yoksa kendimizi geliştirecek eğitimlere başlamak, gereken altyapıyı kurmak için sizi biraz daha zorluyor bunları yıl genelinde artan sorumluluk bilincinizle disiplininiz disiplinle daha rahat yapabilirsiniz sevgili e, kovalar özellikle e, Şubat ayı sizin için ilişkilerde önemli bir ay yeni başlangıçlar için destekleyici o Şubat'tan itibaren bu anlamda e, daha net adımlar atabilirsiniz Ağustos ayı da ilişkilerimizde çok önemli bir ay olarak görünüyor Hani uzun süreli ilişkilerde önemli kararlar almanız, bazı dönüşümler yaşamanız mümkün. Evet bazı bitişler olabilir tabii ki bir işbirliğinde ya da yakın bir arkadaşlıkta mutlaka evlilik ya da eş partner olması gerekmiyor. Hani ilişki dinamikleriniz bir gözden geçiriliyor ama yeni kapılar da açılabilir. Orada size kadersel anlamda hayatınızda size katkı sağlayacak yeni kişiler de karşınıza çıkabilir. Tüm bunlara da açık olabileceğiniz çok önemli bir yıldasınız sevgili kovalar. Sevgili kovalar, bu yıl en güzel etki Jüpiter'den gelecek. Jüpiter şans gezegenimiz, fırsatlar gezegenimiz. Bu yıl iki burçta hareket ediyor ve ikisi de sizin için gerçekten çok özel. 11 Mayıs'a kadar Jüpiter balık burcunda. Hemen yılbaşından itibaren bu etkileri hissettirebilir. Para evinizde olacak. Para alanınızda bolluk bereket var. Çünkü Jüpiter balık burcunda gerçekten çok kısmetlidir, çok bereketlidir şimdi şöyle diyebilirsiniz Evet yani bu kadar ekonomik krizin zorluğun olduğu bir yıl içerisinde nasıl parasal bolluk olacak işte Jüpiter bereketli Belki daha önceden yaptığınız bir şeylerin karşılıklarını bu yıl size verecek birkaç yıldır çalıştığınız çabaladığınız ama bir türlü maddi anlamda karşılık bulamadığınız işler olabilir zaten satürn etkisi sizi bu anlamda çalıştırıyor işte yapılar kuruyorsunuz iş kuruyorsunuz emek harcıyorsunuz şimdi o emeklerin karşılığını maddi anlamda bu yıl size Jüpiter sunabilir. Çok e, acele etmeyin. Yıl başlarında da bu etkiyi alabilirsiniz ama Mart sonu ve Nisan ayı özellikle bu etkileri kesinlikle büyük yani eğer kişisel doğum haritanızda çok e, sert etkiler yoksa alabileceksiniz çok özel e, geçişleri var Jüpiter'in bu yıl Venüs'le ve Neptün'le de birleşecek bahar aylarında elinize gerçekten çok yüklü bir hak edişle bu önemli bir para geçebilir Hani yıllar önce bir hisse senedi almışsınızdır bir yatırım yapmışsınızdır bir anda böyle e, çok değer kazandığını hissedebilirsiniz ya da uzun süredir uğraştığınız ve miras konusu var o elinize geçebilir bir hak edişiniz var örneğin bekliyorsunuz daha önceden verdiğiniz bir borç ödenebilir bunun gibi ya da bir emnanızı değerlenmesi satışından para elde etmeniz gibi yani güçlü kazançlarınız olabilir Tabii ki bu şekilde para akışınızı arttıracak ve daha bereketli hale getirecek iş imkanları da olabilir özellikle Mayıs ayı iş konularında, kariyer konularında ve parasal kazançlarınızı destekleyebilecek bu tarz dönüşümler getirebilir. Yılın sonunda da Eylül ayı bu anlamda çok verimli olabilir sizin adınıza. 11 Mayıs'tan itibaren Jüpiter Koç'a geçecek. Ekim sonuna kadar olan dönemde 3. evinizde olacak. Ee, bu da sizin için dost bir burç. Koç'ta olan bir Jüpiter. Daha fazla gezeceğinizi, seyahat edeceğinizi söyleyebilirim. Mars'ta yaz, yaz aylarında Ağustos sonu ve Eylül ayı Ekim sonuna kadar İkizler Burcu'nda olacağı için bu gezegenlerin desteğiyle beraber daha fazla gezmeniz daha fazla seyahat etmeniz mümkün görünüyor çocuklarla da ilgili tabii ki bazı girişimleriniz olabilir çocuklarınızın eğitimi onların geleceğine dair planlarınız programlarınız var çocuğunuz bir sınava girecektir örneğin hani burada Jüpiter'in Koç Burcundaki e, hareketi e, sizin için çok şanslı olabilir, kısmetler getirebilir. Hatta siz kendiniz bir öğrencisiniz ya da bir şeyler öğrenmek istiyorsunuz, bir eğitime başlamak istiyorsunuz. Bunu akademik konularda da olabilir. Bu girişimler adına da e, Jüpiter Koç Burcunda yılın özellikle e, yaz aylarında, sonbahar döneminde sizi e, destekleyecek özgüvenli bir şekilde bu isteklerinizi de yerine getirebilirsiniz kardeşlerle ilgili alanlarda da bazı sürprizler olabilir yani kardeşiniz bir anda evlenebilir kardeşiniz örneğin bir okulu kazanabilir hani kardeşlerle ilgili sevinebileceğiniz bazı gelişmelerin olması da mümkün görünüyor yılın geneline baktığımızda özellikle Haziran ayı bu anlamda keyifli Eylül ayı yine ee, Eylül sonları, Ekim başları, kardeşlerle ilgili konularda da sevindirici gelişmelerin olabileceğini işaret ediyor gökyüzü, sevgili kovalar. Hepinize sağlıklı, mutlu bir yıl dilerim. Yeni yılda yeni videolarımızla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor.